Değerli dostlar, MyLife TV Türkiye'den sevgiler saygılar. Meşhur bir söz var, kafan güzel, kafan güzel olur gibi. Halbuki bizler yoğun alkol almadan, uyuşturucu kullanmadan da kendimizi ve kafamızı güzel hissedebiliriz. Bunun için de sağlıklı, psikolojik, pedagojik ve sosyolojik duygu, düşünce ve davranışlara ihtiyacımız var. Nasıl mı? Bizleri arayın. Hayalet Psikolojiden sevgiler selamlar 0533 373 81 23